Biraz önce Amerika'da üretici fiyatı endeksi yani ÜFE'deki enflasyon açıklandı. Orada da sonuçlar çok çok iyi. Manşette aylık %0 bekleniyordu. Aylık eksi %0.5 geldi. Yani enflasyon yok Deflasyon var. Disinflasyon da değil yani enflasyon yavaşlamıyor. Doğrudan doğruya fiyatların düşüş evresine girdik. Yıllık baktığımızda %2.7 manşet üfe enflasyon var. Beklenen %3'tü. Bir önceki ay %4.6 yıllık üfe enflasyon vardı manşette. Düşüş inanılmaz derecede sert. Peki çekirdeğe de bakalım. Biliyorsunuz FED ona bakıyor. Çekirdekte aylık eksi %0.1. Beklenen artı %0.3'tü. Bir önceki dönem %0'dı. Burada da eksiye dönmüş durumdayız. Çekirdekte yıldan yıla baktığımızda %3.4. Beklenenle aynı bu. Bir önceki %4.4'tü. Bir önceki döneme göre burada da 100 bas puanlık düşüş var. Uzun zamandır söylediğimi tekrarlayayım. Amerika'da enflasyon bitmiş bir hikayedir. Yılın ikinci yarısında deflasyon konuşuyor olabiliriz. Ve deflasyon konuşmak aslında istemiyoruz fazla. Enflasyonun durmasını istiyoruz. İşte burada şimdi FED e gerçekten çok iş düşüyor. Mayıs ayında da ısrarla 25 bas puan artıracağız. Biz bu faizleri %5'e çekeceğiz. Sonra da uzun süre orada duracağız açıklamaları gelirse borsalar aşağı doğru gider. Çünkü bunu artık FED bizi kasten büyük bir resesyona sokmak istiyor olarak değerlendirebilirler. Çünkü baktığımızda bugün itibariyle FED'in faizleri ...faizleri enflasyonun üstünde kalıyor. Unutmayın, Amerika'da tüketici fiyatları endeksinde enflasyon ileriye doğru %1.2. Üfeden baktığımızda eksi gidecek enflasyon bundan sonra. Yani artık lütfen FED kendine gelsin diyorum. Bugün borsalar ne yapar bilmiyorum. Şu anda ön pazarda yeşiliz. Dün de böyle başlamıştık. Burada sağ olsun bazı takipçiler yeşil demiştin, kırmızı oldun diyorlar falan. Öyle bir şeyimiz yok biliyorsunuz. Şu anda yeşiller ön pazarda. Tepki biraz FED'e bağlı. FED'de de bolca galiba bugün de konuşmacı var. Ne söyleyecekler? yapabilecekleri çok ilginç. Bu arada işsizlik başvuruları da geldi. Onda da beklenen azıcık üstünde bir işsizlik başvurusu var haftalıklarda. Aslında bu da iyi. Çünkü bu durumda Amerika büyük bir işsizlik dalgası yaratmadan enflasyonu düşürüyor gibi gözüküyor. Fed'in eline gerçekten altın tepsi sunuldu. Yani hem enflasyonu düşürme hem işsizliği fazla vurmama, ülkeyle büyük bir resesyona sokmama şansları var. Ama ısrarcı olurlarsa büyük resesyona gireriz. Şimdi tekrar bilançolara döneceğiz. Yarın banka bilançoları geliyor. Biraz korktuğum bir gün açıkçası. Çünkü bankalar bütün bu değişimlerden nasıl etkileniyor? İyi etkilenmiyor. Daha haber gördük. Gerçi yarın gelen banka bilançoları büyüklerin bilançoları gelecek. Citi gibi, Wells Fargo gibi, J.P. Morgan gibi. Onlar daha iyi çıkabilir. Ama yarın biraz ürkütücü bir gün. Gece hafta itibaren artık teknoloji bilançoları gelmeye başlıyor. Onları göreceğiz. Son derece heyecanlıyım. Bence iyi gidecek. Eninde sonunda FED akıllı mantıklı davranacaktır. Bazı arkadaşlar diyorlar ki FED burada siyasi davranıyor. Dolarları ülkeye geriye çekmeye çalışıyor. Bir miktar daha faizleri yukarıda tutarak. Olabilir bunlara kafam basmaz. Ben öyle bir siyasetçi değilim. Ama baktığımızda şu anda FED'in faiz daha fazla artırması, sert söylemlerde bulunması, çok uzun süre faizi yüksek tutacağız demesi için bir neden yok. Çünkü enflasyon Amerika'da bitmekte olan bir sorundur. Hatta bence bitti. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere.